Abi bize elin elan su borunda e, bahsedebilir misin? Senden ne sendenden gibi bilgiler var acaba? Abi vallahi şu an bütün takımların olduğu gibi bizim takımın dedimiz evdeyiz abi. İşte biz depremden dolayı biliyorsun abi bütün güzel şeyler şurada deprem oldu biz zaten depremden evet. çekindik abi, abi. Evet. evet. biliyorum. Zaten, zaten, zaten benim de bundan önce ayağım kırılmış. Gerçekten maçları çok özledim taraftarların önünde oynamayı hani sahaya çıkmayı, topa vurmayı. Zaten ayağım ileşti. Işte, Bu maç önü çok deprem oldu abi biliyorsunuz. Ondan sonra evet. idman yapıyorduk abi. İdman da yapamadık. İşte virüs geldikten sonra işte şimdi evdeyiz abi elinde ne kadar çalışıyoruz? bulursak evde ne gibi çalışmalar bana Abi genelde hani hocalar bize programlar gönderiyor. Evet. Orada mesela abi kendi vücut ağırlığımızla işte, kendimizi ne kadar formda tutabilirsek o kadar kalmaya çalışıyoruz. Yani hani, hani tabi gerçek sahil mandalelerini tutuyorsa da formda kalmamız lazım biliyorsunuz Ehtan ve Amir sizin gibi e, oyuncuların formu formu evet. ka, kaybetmeden filan tüm elanın ve tüm ülkenin e, ramanın hayırlı yarısı tamam, da olsun inşallah o, Tüm Müslüman aleminin mübarek olsun inşallah Şimdi Amir kan ben geçenlerde genelde eee bir amen. Eee okulun kalp dönemi evet. baş, Başlıyor diye. Hı -hı. senin eee kalp dönemi hakkında eee ne neyi mi biliyorsun beraber? Abi şu an hani ben de okudum hocanın açıklamasını. Bu ay sonunda demiştir. Ama şu an hani eee gelişgelişler kapanıldığı için galiba aksayacak. A evet. Şu an tam bir bilgi yok yani abi. Şu an zaten biliyorsun virüs gerçekten her yeri buldu. İnşallah bitince biz de herhalde zaten Haziran'da sen de bilirsin, dikler baş, hani başlar diye düşünüyorum. Yani öyle i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. Evet zaten biz bizdikten çıkmıştık ama ara vermezler galiba. Bir hafta falan. bir hastalık. Biz zaten diklerin başlamasıyla biz de ilmanlarımıza başlarız, kampürenimize başlarız diye düşünüyorsunuz. Abi, inşallah ölümündeydi eee yeniden itibaren Land e, lige bomba gibi düşeriz. İnşallah. İnşallah abi. Abi, abi, abi. futbolu özledik. Çok özledik ben <gülüyor> daha ben. Ben ben eee seni yok Çok makslı diyorum. Eee bi e, tek ne kim var o da futbol onu o, onu da bu korona virüs sayesinde kaybettik abi nasıl bir taraftar olduğunu gerçekten El Aziz biliyor Allah razı olsun El Aziz nasıl sevdiğini yani abi so her abimle paylaşıyorsunuz paylaşıyorsunuz paylaşıyorsun. yani Allah razı olsun abi Allah'a dinlemişten... özledik yani. abi Ağma sevdalıyız. sevdalıyım ya Ağma Abi yazıda tüm elazizli hemşerilerimizi selam buldum. Mübarek Ramazan ayımız hayırlı olsun. Engel yok bir müjdesi almasına desteklerimizi eksik etmiyor. Eyvallah. Amin be. Kavurun sizin de Ramazanınız mübarek olsun. Erkan evet. Erkan abi de geldi. Erkan abi de geldi. Burhan abi de geldi. Selamlar olsun. Ondan sonra Mertan abinin bir sorusu var. Onu da cevaplayacağım inşallah. Allah razı olsun abi sağ olun. Mertan abinin bir sorusu vardı. Unutamadığın Elaspor maçı. Acaba sana mı sordu? Bana mı sordu? Bilmiyorum. Soralım. Senin, senin abi hangisi? En unutamadığın Elaspor maçı? Valdir. İki iki kaldığımız maç mı abi? Afiyetle Evet evet evet Hatırladım A abi abi Evet evet abi hatırlıyorum o Güzel şey. günlerdi abi İnşallah tekrardan döneriz Oradan sonra inşallah süperliği çıkarız abi Veytan abi O ya baba katrulu azmi. Ay neler abi doğru söylüyorsun. Ben ben o an eee ben o an eee sanırım stafa hayır şey yapıyordum. Bir daha evet. bak, bir baktım birbirler ayağa kalktı. Ben evet. bak attım kabağın çiğerini bakmak için bir baktım. <gülüyor> evet abi evet. Allah, güzel günlerdi. Aslında e, gol görmedim abi. Evet. Mert, Mertan abi ikimize de sormuş abi şimdi. Erkan Erkan şey Erkan abi de diyor ki senin en unutamadığın maç hangisi diyor? Heh. Benim abi ilk en en unutamadığım maç e, bu. Sancaktepe maçıydı. Televizyon vermedi tabi. İlk profesyonel maçımdı abi. Evet. 120 dakika oynadım aynı. Sonunda Allah nasip etti bir tane gol attım. Yani gerçekten benim için çok güzel ve özel bir gündü. Ondan sonraki unutamadığım maçlar buradaki gol maçı benim için taraftarın ilk maçtı. Gerçekten çok güzel. Abi valla. Maçlar hepsi unutulmaz bence. Evet. Kesinlikle abi. Aynen öyle vallahi. Sevdalı evet arma tamam. Evet, Aynen öyle abi. Arma sevdalısı olduktan sonra her maçı bizim için unutulmaz ve özeldir. Kadir gelmiş abi, Kadir Taşoğlu. Selim atmış abi. Evet. Bir tane abi bana sormuş Konya maçında. Yok abi, o zaman yoktum. Veli abi gelmiş, evet abi. İnşallah güzel bir başlangıç olacak. Erkan abi şey demiş, e, bu yayını iyi sakla Yavuz Eren e, Eren inşallah zirvelere çıkacak, olay altında kumaş iyi yazmış Allah razı olsun, çok teşekkür ederim Erkan abiye de Gerçekten İzlediğin bu kadarıyla sende tekniği Eee, benzeri çok, yani Adamlar, Adamların, adamların evet. İkrarçı boyunca günlerinde, manyak gibi <gülüyor> <gülüyor> abi Allah razı olsun. Biraz ilk başladığımız zamanlarda özgüven eksikliği vardı abi. Bilirsin her genç futbolcunun olduğu gibi. Yani doğru. Evet, evet abi. Ondan sonra işte biraz daha açıldık yani. Oynadık oynamadık ama o özgüveni kazandık Allah şükür. Ama işte ondan sonra bir sakatlık yaşadım abi biliyorsun sen de. Evet. İnşallah yeni evet. sezon çok daha iyi olacak. Yani iyi bir başlangıç yapacağız Allah'a istersen abi. İnşallah bir Ali kardeşimiz Elazığ'da tahta açacak mı kardeşim? Transfer olacak mı diye bir sorusu var. Bana yani onu, Evet. O konuyu ben 100.000 lirayım. Yani yani iyi, iyi haberler alıyorum. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum ben de. Yani açılacak gibi duruyor yani. Yani yardımda ederler Allah'ın izniyle. Yani baş... başkanımız çalışıyor inşallah. Bu baş... çalışmaları Yeni Allah'ın alandı. Baykan elinden geleni yaptığını biliyorum. Evet. Çalışıyor gerçekten. Elinden geleni yapıyor. Bilen de şehsiminin ileri gelenleri. İsaallah bülent abi olur. Erkan, Erkan abi şey yazmış. Açmasınlar zaten böyle iyiz yazmış abi. Sen ne düşünüyorsun? Allah bana kıyıtan açma. Öyle mi sen? Sen güveniyor musun abi bizlere? Benim açmanlar daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hayırlısı abi Elaspor için ne hayırlıysa olur inşallah. Önemli olan Elaspor'u yerlere görebilmek. Çünkü abi e, kendi şehriminin çocuklarına devam Evet. Ben her zaman... Ben her zaman o şükür devam et, yani maalesef Kesinlikle abi yani Dediğim gibi bak Erkan abi de şimdi şey yazmış tekrardan Üçüncülükte de oynarız sizinle oynarız yazmış Allah razı olsun abi teşekkür abi. ederim Erkan abi de katılıyorum Evet razı olsun Tam destek var Hep destek abi Aynen öyle abi senin sözün zaten Değil mi? Çok abi, görüyorum Aynen öyle görüyorum abi çok görüyor ufak bir şanlı. Şey evet abi. Ya, hani benim kendi saat zaman ameli değiyor. İyi mi ya? Evet Bir hak bu konuda. Neden abi? ÖZEL öden insan böyle mecai atamalar var <gülüyor> Diyorlar ki, evet, davamız helal olsun olsa bunu inceliyoruz ki, <gülüyor> neler diyorlar. Evet. Ben de, bu... ben de burada bu konuya bir aşıklar getirdik. Ben o arkadaşlara da aynısını söyleyelim ve evet. söyleyemeyi de devam edelim. Evet, sağ olun. Benim şahit engelli yok, e, sayfanın için engelli yok koymamış demeden benim şahit engelli olmam. Evet. Engelli, en engelli karakterinde kanılmam. Evet. Ben biliyordum abi zaten. Yani, evet. Abi doğru söylüyorsun. Gerçekten de engel yok abi. Mesela senin azmin, senin çalışmaların takdire şayan gerçekten. başarıların devamını diliyorum abi. İnşallah sayfan çok çok çok yükselir. Çok çok daha fazla takipçin olur inşallah. Allah gönlüne göre versin her zaman. Allah emeklerini boşa götürmesin abi hiçbir zaman. selam abi. Babam selam yazmış abi. Onun da selamı var. Merhaba yazmış. Aleyküm. Evet abi. Erkan abi bir şey lazım. Erkan abi bir şey yazmış. Okuyorum abi sana. Yavuz'un yerine bir soru sorayım Eren. Örnek aldığın oyuncu kim? Kalbinindeki oyuncu. Senin yerine bana sormuş abi. Soru. Evet, yanım, tananım abi. Abi, hani ben zaten... Mertan abiyle ilk tanıştığım günden beri gerçekten çok destek destek oldu bana. Destekçim oldu. Gerçekten bana güvendiğin anda Hala da görüşüyorum. Öz abim gibi. Yani hmm. Mertan abi derim ben bunun itibarı olarak. Ondan sonra Lamini var vardı tabii gerçekten. O da benim için çok değerlidir. Lamini güzelliği geçingen düz seviyeyim ya. Evet. Yani Laminiyle ya, hani ya, sadede hayat basma değil Lamini. Evet. Lamini de o tür bir Evet. Gerekirse, yani, gerekirse savunmayan bile geliyor. Evet. Yani iki isim söylediğin iki de gerçekten çok karakterli, çok kişilikli insanlar. Yani siz de az çok biliyorsunuzdur. Merhaba. Ee, kişilik düşünükoğlanak ne? Oyundu veya genç ne? Vücutta lambi ne? Genç ne? İleri Evet. Senin sana soruyorum, benim bir sorum olsun sana. Oyuna. Senin en çok beğendiğin, en çok sevdiğin futbolcu abi. En az kim mesela? Abi Gelmiş geçmiş abi, hani Sezon fark Farketmeksizin Abi, ben bir tane Hacı Arif Tan yani adınıyordum Hacı Evet abi Onu biliyor musun abi? Biliyorum abi Biraz hırlı Ol, ol, ol, ol, Evet evet abi. Hayır abi. gerçekten e, o benim e, çok köpekimin bir oyunu. Evet. Ortada tatay şu meclisi ilaç ilaçla içirim onlar. Alex gibi bir eee önüm bir, şey, bir futbol. Evet. Yabancı ya bana diyorlar beni beğen. gerçekten eee ürtem bekliyorum futbolca Daha ileri düzeyde olmalarını Kesinlikle abi, doğru söylüyorsun gerçekten. Mira, bir... abi de sana bir sorusu olmuş. Göksüt Türk Doğan'ı tanıyor musun diye? Kim Göksüt tane göksu. Ağını üstüne at Göksu Göksüt evet. Üstüne at durur. Son bir şey yapma. Eee. Evet. Forvet oynuyordu abi hatırlar mısın? Eee Felipe Melo'ya penaltı atacaktı. Kaçırdı o maçı hatırlar mısın Galatasaray'la oynadığımız zaman içeride? Ha, hatırlar. <gülüyor> orada. Evet abi orada ben kendimi saymettim ben <gülüyor> evet abi valla meno geçmiştik Ali hatırlarsın kırmızıymıştik evet. Ali meno geçtik Göksu abi de vurdu çıkarmıştım meno yani değişik bir, bir kalmıştık mesela şey forvet yazmış forvet Göksu kolcu yazmış evet abi hatırlıyoruz hatırlıyorsa evet. bizim taşımızı başımızı yoldurmuştu o <gülüyor> evet Bak Erkan abi de şey yazmış abi. Arif Şahin'in sağ ayağı göğsü yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane zinimle yazmış. Gülşa geldim kardeşim oraya. Bak Mertan abi sonra şey yazmış. Messi Arif mi yazmış? Messi Arif diyorduk ya Elazığ'da. Aynen abi Arif. <gülüyor> evet. e, bu ben, bizim Yeni onun, onun da benim e, yerel hanımların radyo gidiyor evetdimiz şu Evet. Deşo, hala da var. Orada. Evet. Onda benim sevilen e, dijelerden Fatih Çakar var. Evet. O o o denir maşallah o alım. Fatih Şekar evet abi hatırlıyorum ben de Eee Yardırdağızlar Evet buradan mesela evet. selamlar olsun abi Buradan Fatih abi her selam olsun Evet ee, O dönem Yardırda dinlenirken Evet Bu Fatih abi geldiği zaman Fatih abi kendini kaybediyor Evet doğru söylüyorsun abi Biz izliyorduk biz küçüklük o zaman Eheheheh <gülüyor> Bir de acayip geldi İşte o Ordan <gülüyor> evet. sonra Okuyum ya <gülüyor> Evet abi hatırlıyorum ben de izliyordum O zamanlar bir yenilmezlik serimiz vardı abi hatırlıyor musun? Abi tamam oldu Ondan sonra zaten PTT'ye çıktık bundan sonra Güncü lig'e çıktık Ondan baya bir geri yaptık ya Evet abi güzel günlerdi gerçekten o günler genelde ne İnşallah o günler tekrardan gelecek abi Allah'ın izniyle Biz de yine ikincilikten inşallah tetikteye çıkacağız öyle oradan da süperli Yeni statımız da bitiyor abi biliyorsun yapılıyor yani Butik stat da bitti Şimdi stat yapmıyor ya abi? Evet abi Bakın o benim gibi gibi engelleş Yani yeni statlarda abi genelde olduğu için yani yapılacağına inanıyorum yani Yapılır yani İnşallah. Buradan, Yine biz de söyleriz yani. O zaman başkanımıza iletiriz. Oradan, o da söyler. Buradan Selçuk Başkan'a selam olsun. Ee, evet. Selçuk Başkan'a Selçuk, Selçuk Başkan'a sorum, soruyor. İnşallah e, benim gibi engeller özel bir yapılıyor. Yapılmıyor mesela. Selçuk Başkan'a müddet et ne istiyorum? Evet abi bak mesela... ...Erkan abi yazmış, Yavuz senin kucakları yine götürürüz, sakin ol demiş. Ertan abi de yazmış, Yeni Stat'ta mutlaka yapılır demiş. Yani Yeni Stat'ta mutlaka olur. Merhabalar Olur, olur da işte. Şimdi... ...iyer iyi, iyi olmayınca... Ya. ...ya sen... Evet. Ben sonra... ...yapılmazsınız bir anlamı yok. Tabii ki abi, doğru evet. söylüyorsun Şimdi ben ee yüz sandalyede yattığım için e, Evet Şimdi bölümüne çıktım zaman yüz iski yattığım için önüme dua getirdim evet. evet, doğru Ben seni abi şeyde görüyordum, kale arkasında izliyordun sen bazen Aman zor ee, Akif Kılıç vardı. Evet, Bas evet. Basın, basın sürücüsü, yasın, Evet, Akif Kıraç, selamlar olsun. Kıraç, evet. Akif, Akif müdürümüz de bizim, evet. Şu an o görüşüyorum, destiyorlar kendisine. Onun, onun sayesinde arayanın Hı -hı. kendisine ya, kaç rica etmişler, ya, Hepimiz de aynı kenarına alıyordun, rahatlıkla oradan yıkıyordun. Evet teşekkür ederiz abi ona da. Yani bu onun da düşünmüşlerdir yani inşallah. Yani düşünüyorlar büyük ihtimalle öyle diyorlar zaten. Hani ona göre yapılacağına ben inanıyorum yani. Ahmet Bey'in inanıyorum. İnşallah kaliteli bir yerde yaparlar. Ya. <gülüyor> i̇nşallah evet. En güzel yeri için yapmanız lazım. Abi yapmasalar, yapmasalar da yine e, tutalım, kenarına inmek zorunda kalacağız. Evet doğru. Erkan abi şey yazmış, e, ben, benden bana söylemiş, bu işi dillendir. Bence Yavuz bir değerdi tabii ki öyle. Özel bir yer yapsınlar, müdüre söyle. Onu mutlu etmek şehrin görevi, tabii ki de öyle. Eyvallah abi. Ben de söyleyeceğim Allah'ın izniyle, evet. Ondan sonra yorumlar var, sorular var. Dayım yazmış, inşallah Rabbim izniyle Yelha Spor Süper Lig'de oynayacak yazmış. İnşallah herkes Ecaz'ın Süper Lig'de oynamasını istiyor, tekrardan. Abi, ben de, istiyorum. Yani, biz kendilerinin yani, <gülüyor> Evet, aynen öyle abi. Ben de aynı <gülüyor> şekilde. Mücahit kardeşimiz yazmış, bu soruyu sana da soracağım abi. <gülüyor> ligden çekilmeseydik düşebilirdik. Sence devam etseydik kalır mıydık ligde İnancınız var mıydı? Kesinlikle vardı biz düşeceğimize kesinlikle inanmıyorduk. Evet. Bu, bu konuda şunu söylemek istiyoruz. Evet. Ölümde hiçbir zaman hiç düşme e, korkusunda ligde çekilmemiştik. Kesinlikle. Ben öyle, çok Bu şekilde kurdular şu anlar herhalde çok olamaz. Kesinlikle abi. Doğru söylüyorsun. Yani biz inanıyorduk gerçekten yani. Ama hiç de nasip olmadı yani. Biz lig daha Mekseid'e kalacağımıza yüzde yüz emindik yani. Bir Yunus Pai geldi diye biri. Yavuz abi senin yerin gönlüdü der. Yerinde abim demiş, gönlümüzdesin demiş. Eyvallah abi, siz de gönlümüzde. Ümit diye bir biri abi İkiniz de cansınız ya yani. inşallah razı olsun. Yine aynı şişeli Mustafa geldi Yavuz abi gönüllerdesin sen yazmış ee, Aynen öyle ee, Evet abi Ya yine gittirelim abi Tamam abi Müsaikten ee, bir, bir beş senden alşallah Tamam abi hemen oradan devam edelim beş dakika oradan konuşalım sen nasıl istiyorsan Evde kal. Herhalde evde kal Evde kal. Aynen öyle abi. Evde kal yazı. Evde kal Türkiye.